Merhabalar ah, Bu 2020'nin ilk videomuz olacak ee, Çok da böyle yüzüm gidiyor Kızım geldi Kuzucumla biz eğlene eğlene şey yapacağız, sabun yapacağız Şimdi bir kameranın arkasında gene benim yavru kuşum var Annem gel şu defteri gösterelim Uzun uzun konuşmaktansa Şimdi her şeyleri tarttık hazırladık Bu sefer böyle bir değişiklik yapalım dedim Burada reçetedeki bütün yağlarım var Şu kabının içerisinde e şurada e, avokado bu yaklaşık dörtte bir olgun avokado gramını vereceğim miktarını ve yoğurt var burada e, birebir ölçüde yani e, birebir sodyum hidroksit çözeltisi ve sodyum laktat var şurada e, yulafunum var şurada da C vitamini ascorbik asidi var ve e, şurada da lavanta yağım ve hem biberiye ekstratım var ee, en son şey ekleyeceğim salgımı ekleyeceğim ve şöyle bir şey yine bu, bu minnoş şey kullanacağız kalıbı kullanacağız tarifi yapabiliriz incereye ihtiyacım yok şimdi şu alayım şuradan şimdi defterimi göstereyim efendim şurada bu şeyin reçetenin hazırlanma hali bu işte 115 hindistan cevizi yağımız, pardon 115 avokado yağım, %25 hindistan cevizi yağım, %7 hint yağım, %43 zeytin yağım, %10 şey yağım var, toplam %3 kostik indirimim var ki bunun tutarı da %3 kostik indirimi yaptığım zaman 69,59 gram şey kullanmam gerekiyor. Sodyum hidroksit kullanmam gerekiyor. Ama şurada gördüğünüz gibi burada ben bir 1,01 ekleyip 70,60'ı bulmuşum. Onu da 71'e yuvarlamışım. Nedeni aşağıda onun anlatalım. Toplam suyum 175 gram. %2 oranında sodyum laktat kullanıyorum. 10 gram. %1 oranında askorbik asit kullanıyorum. 5 gram. Bu 5 gram askorbik asit yüzünden artı reçeteye 1,01 gram sodyum hidroksit ekliyorum. Dolayısıyla bu 1,01'i buraya ekliyorum. 70,60 buluyorum. Bunu da 71 demişim ama 71'e yuvarlamadım. Ben bunu aşağıya yuvarladım. Burada matematik Şeyim çalıştı. Sanki matematik işlemi yapıyormuşum gibi ama normalde şey yaparken de bunu 70 grama ben aşağıya yuvarlayarak 70 gram sodyum hidroksit çözdüm yani. 2,5 gram da rozmeri olersi, biberi ekstratım var. %0,5 kullandığım biberiye ekstraatım var. Şuraya geleyim. Toplam 175 gram suyun, 75 gramında sodyum hidroksitimi eriteceğim. Geriye kaldı 100 gram suyun. Bu 100 gram suyun 10 gramı da sodyum laktat. Onu da düştüm. Geriye kaldı 90 gram su. Bu 90 gram suyu ben gene 100'e tamamladım. Sodyum laktatı düşmemiş gibi oldum aslında. 50 gram yoğurt, 50 gram avokado. Şurada mixleyeceğim onları. Şuradalar. Ve 50 gram da yulaf unu yaptım ki bunlar da zaten toplam yağ oranımın 500 gram yağda gördüğünüz gibi yüzde bir yoğurt yüzde bir avokado ve yüzde bir yulafın var ve şimdi şeye başlıyoruz hazırlamaya başlıyoruz şuradan eldivenlerimi alayım gözlüğüm zaten burada ve başlayalım çalışma sıcaklığımı da söyleyeyim hemen size Evin içi 25'te, 23-24 derece salon sıcaklığımız. Ortam sıcaklığımız efendim şöyle söyleyeyim. 24 derece. Şurada en, evin olabilecek en soğuk yerinde bizim bir derecemiz var. Burası 23.2 ise şuralar. Şu taraflar yer rahat 24 derece vardır. Ortam sıcaklığımız bu. Derecem pillerini değiştirdim. Nereye koydum? Ha şurada. Şimdi yağlarım. 30 derecede son gün hidroksitim 38 derecede ee, biraz daha soğusa çok güzel olacak şöyle yapacağım onu şimdi ben Şuraya koyacağım ben orada avata falan şey yaparken avokadomu hazırlarken biraz da dışarı koyacağım. Şu şekilde. Şimdi ben burada yağlarım burada dedim. Şu önce şu avokadomuzu bir rondolayacağız. Şunu takalım şuraya. Şöyle göstereyim. Püremiz çok güzel. Fakat bakın şurada şu var ya şu. Şunu istemiyoruz sabunumuzda. Bunu neyle alalım? Şununla alalım. Bir saniye. şu parçayı istemiyorum sabunun içerisinde Şimdi yağlarımı şeyimi de ekliyorum, yulaf unumu da ekliyorum buraya, karıştırıyorum. Evet, şimdi şeyimiz burda, sitrik asitim. Askorbik asitimi de ekliyorum. C vitamini de ekliyorum. içerisine ben şu anda. Daha sonra uğraşmamak için. Yağlarımız 29 derecede. Kostiyemiz 28 derecede. Bütün malzemelerimiz hazır. Burada yağlarımızın hepsi burada. Buraya unumuzu ve şeyimizi kattık. C vitaminimizi kattık. Askorbik asidimizi kattık Şimdi kostiğimizi ekliyoruz Bakın şöyle Açık bir şeye geldik Şeye ekleyeceğiz Tepemize düşmesin şu, şu püremize ekleyeceğiz şimdi. Güzelce. Evet, şimdi bir tek ekleyeceğim. Biberiye, biberiye ekstratı koydum. %1'i 500 gram 5 gram, 10 gram, 15 gram falan. Tamam. 15 gram da lavanta içücü yağ koydum şimdi bir de onları karıştırıyoruz Evet ve gördüğünüz gibi baya koyu bir kıvama geldik mikserimiz üzerinde şu daire işaretini bırakıyor şeyimiz el mikserimizin ucu yapma gözün seveyim Evet. Hava kapancıyorsa tamamdır. Şöyle de alkolledim ben bunu ve bırakıyorum. Merhabalar. Evet, şimdi sabununuzun şöyle üst görüntüsünü Hemen göstereyim. diyeceksiniz ki Can suanım çatalla üstüne şeyler yapmıştınız, şekiller yapmıştınız. Şurada biraz çıkaları gözüküyordu. Evet yapmıştım. Şimdi açarken konuşmaya devam ediyorum Yapmıştım. Ee, bu bu sabunu benim şeye koymam gerekiyordu, buz zolmak olman gerekiyordu. İşte bu mutlu mutlu yapıyorduk kızım geldi diye keşfim yerinde şey kaydı. Bu zolamı kontrol etmedim, çek etmedim. E, Sabunu kalıbını tuttuktan sonra buzdolabımda şu kalıbı e, koyabileceğim yer bulamadım. Yani e, çıkar mıydı? Yer çıkardı. Ama benim o dolabın içerisinde çalışmam lazım. Yani işte bazı kapları küçük yeniden bir düzeltme falan yerleştirme yapmam gerekiyordu. Onu yapacak zamanımız yok. çıkmamız gerekiyordu akşam. Eşimle birlikte e, misafirliğe idare etmeyeyim öyle olunca e, hava sıcaklığında da kontrol ettiğinde şimdi o da odamda zaten olmayacaktı bu. Odamda şeyde mutfakta tezgah üstünde bıraksaydım kısmi genleşme görecektim ortasında. Ee, şey, dışarıdaki hava sıcaklığı 12-13 dereceydi ee, orası da kurtarmayacaktı beni balkona koyduğumda da kurtarmayacaktı yine hafif de olsa tam şöyle o jelleşmeyi görecektim benim de sevmediğim bir şey sabında ee, o, o kısım iyi jelleşme öyle olunca hemen fırınımı ısıttım ee, 70 dereceye ısındı ee, bu zaten jelleşmeye müsaitti 2 yani saat çalışır durumda bırakmadım ee, ısındığı zaman şey koydum, Sabunu fırına koydum, fırını kapattım, ışığı açık, kapağı kapalı o şekilde bıraktım ertesi güne kadar. Ertesi gün fırından çıkarttım, kapağını kapattım, işte akşamı bekledik ve bu şimdi içini de keser görürüz, komple jelleşti. Şimdi biz bu sabunu jelleştirince rengimiz böyle oldu. Biz bu sabunu jelleştirmeseydik çok daha açık şey bir rengimiz olacaktı. Sumut bir rengimiz olacaktı. Hatta onu mesela şeyle e, klorofille veya e, şeyle e, ıspanak tozuyla veya işte maydanoz kursuyla falan da yeşil e, renklendirebilirdik. O yeşili de görürdük. Şimdi keselim ve içini görüyoruz. Evet, sabun işte ortasına kadar yani gördüğünüz gibi her taraf tek renkten bunu seviyorum kişisel tercih ortada o koyulaşma olduğu zaman tekrar ediyorum bunun üstüne basa basa söylüyorum o görsel bir problem sabunun kalitesine kullanım kalitesine herhangi bir şey yok dezavantajı yok tamamen görsel ee, ama şey yapacağım yani aynı şeyin reçeteyi bir de bir de bunu şey yapmak istedim bu şekilde göstermek istedim yani illa her sabunun şey jelleşecek veya her sabun jelleşmeyecek tarzı bir şey yok ben yani WhatsApp'tan bana gelen geri dönüşler ve de sorulan sorular üzerinden de biraz videoları hani şekillendirmeye çalışıyorum anlatmaya denemeye çalıştığım şeyler biraz ona da yönelik oluyor o yüzden eee Şimdi bir abonemle yaşadık onu. Bana bir sabun şey yapmış, reçetesi denemiş. Artık ortada bayağı bir jelleşme olmuş, ısınma olmuş. İşte tabii fotoğraftan görebildiğiniz kadarıyla da konuşuyorsunuz. Bu şeye atayım mı? Buzdolabına atayım mı ben bunu dedi. E Dedim at o zaman hani çok ısındı. Yeni olarak düşündüm ben de. Ve buzdolabına koydu. Ertesi gün çıkarttı buzdolabından kestiğinde e, Nuriyeciğim de jelleşme, sabunun içerisindeki jelleşme, renk değişimi şuraka, şöyle bir daireydi. Şu kadar bir daireydi. Yani şuradan şu noktaya topu topu bir santim falan kalmıştı şu kenarlarda yarım santim kalmıştı iki arasındaki fark şimdi sizin sabununuzu diyelim ki jelleştirmek istemiyorsunuz ama böyle bir ısınma oldu bu kadar ee şeyi sağladıktan sonra hani üst yüzeyden de onu anlarsınız üstten de ona baktığınız zaman zaten şeyi şöyle şunlar bütün bütün gidiyor o üst taraftan baktığınızda da bunu çok net şöyle şu ortada şuralarda çok net bir şekilde koyu rengi görürsünüz öyle gördüğünüz zaman artık onu hani buzdolabına atmak yerine o sabunun o lekeyi görmek istemiyorsanız ortasında şey yapmasına o sabunun diğer uç köşelerine de ulaşmasına yardımcı olun nasıl yardımcı olabilirsiniz İşte o da 50 dereceye 60 dereceye ısıtılmış bir ortamın içerisinde sabun kalıbını izole etmek yani bu fırın olabilir bu ne bileyim bir ısıtma pediyle ısıtılmış etrafına işte karton kapatılmış üstüne karton kapatılmış bir yer olabilir yani o anda kendi sıcaklığı buralara kadar getirmiş onu. Şuralara gitmesine yardımcı şey yapamıyor, gidemiyor. Buraya gidecek şeyi sağlamak, ısıyı sağlamak. Çok uzun süreli bir sıcaklık vermek de değil. Öyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bunların kenarlarını falan düzelteceğim. Şu üstteki kötü görüntüleri falan düzelteceğim. En sona şey yaparım. Fotoğraflarını koyacağım yine. Aynı tarifi bir de şey yapmadan daha sonra... Jelleştirmeden buzdolabında bekleterek de yapacağım aynı tarifi. Bu benim hep ara ara yaptığım standart bir tarifim. Bunu seven şeylerim var, kullanıcılarım var, alan tanıdıklarım, sevdiklerim var. Özellikle avokadoya ve avokado yağını kullanmayı çok seven, avokadoyu tüketmeyi çok seven anlatacak şeyler başka şeyler var burada mesela sodyum, aspor ascorbik asit, biberiye ekstratı e, falan filan da kullanıldı bunları anlatmak gerekiyor bunları anlattığım böyle daha farklı ya yazı e, ya da böyle kısa 5 dakikalık 6 dakikalık ya da 10 dakikalık sadece bir konu başlıyor ve sadece o konu başlığı hakkında Size bilgi verebildiğim olmadı. Belki yazılı olacaktır bu. Şeyler hazırlamaya çalışacağım. İçerikler hazırlamaya çalışacağım. Sabrınız için, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki şeylerde, tariflerde tekrar görüşmek üzere. En sonda reçete ve sabunumuzun son halini fotoğrafları olacak. İyi akşamlar, kalın sağlıcakla. Hı hı. Yaş testinizi mutfağa geldi. Şöyle o evet. kenar altı işte çırpıkları düzeltmiştim. Onları sıkıştırarak şöyle bir şey yaptım kendime. Savum yaptım. 8 diyeceğim. Yani 9 bile değil, 8. Şurası 9 çünkü 7'yi zaten göremeyiz. Hani 8 ile 9 arasında oluyorduk bu sefer 8'deyiz. Eee bu bekledikçe birazcık daha düşecek. Kırlanmasını tamamen bitirdiğinde teşekkür ederim.